Burada bizden bunları çarpmamız istenmiş ve sadeleştirilmiş kesir halinde yazmamız istenmiş. Herhangi iki rasyonel ifadeyi birbiriyle çarpmak tıpkı iki tane kesri çarpmak gibidir. Yani payı payla çarparsınız, paydayı da paydayla çarparsınız. Sadece birkaç sayıyı çarparken onları hangi sırayla çarptığınızın pek bir önemi yoktur. Ama bunlar rasyonel ifade olduğu için onları bir sırayla çarpmak zorundayız. Öncelikle katsayıları çarpabiliriz. Evet, 3 kere 14'ü, evet, kolay hesaplamak için ne yapabiliriz? 3'ü 10 ile çarparız, 30 eder. Sonra da 3'ü 4 ile çarparız, 12 eder. İki sayıyı topladığımız zaman sonuç 42 oluyor, değil mi? Burada bir a karemiz var, sonra da bir b'miz var. Bunları alfabetik sırayla yazıyorum ve elimizde bir de x kare var. Yani aslında ben sadece ifadelerin sıralarını azıcık değiştirip, bu iki paydayı birbiriyle çarptım. Bu da yaptığım çarpımın sonucu. Hadi şimdi aynı şeyi payda içinde yapalım. Yine ilk olarak sabit terimleri, yani katsayıları çarpacağız birbirleriyle. 2 ile 18'i çarpıyorum ve 36 ediyor. Burada bir a var. Bir tane b ve bir de x'imiz var. Biz bu iki ifadeyi çarptık ama şimdi bir de sadeleştirmek gerekiyor, sadeleştirmemiz gerekiyor. Pekala bir düşünelim. Şimdi 42 ve 36 ikisi de 6'ya bölünebiliyor değil mi? 6 ikisinin de en büyük ortak böleni, ebobu, ebob evet ikisinin ebobu 6. Pekala hemen o zaman ikisini de 6'ya bölelim. 42 bölü 6 7 eder, 36 bölü 6 da 6 eder. Hem a kare, hem de a, a'ya bölünebiliyor. O zaman ikisini de a'ya bölelim. a kare bölü a, a olur. a bölü a, 1 eder. Bu arada sakın unutmayın. Hatırlayalım, bu işlemlerde payı da, paydayı da aynı sayıya bölüyoruz. Ve bu bölme işlemi, bu ifadenin değerini değiştirmiyor. Burada da bir tane b bölü b var. Yani payı ve paydayı b'ye bölebiliriz. Buradaki b'ler 1 olacak şekilde sadeleşti. Tabi 1'i bir sayıyla çarptığınızda bunu yazmanıza gerek yok çünkü çarpı 1 ifadesi değeri değiştirmiyor değil mi? Evet devam edecek olursak burada x kare bölü x var. Her ikisi de x'e bölünebilir sayılar. x kare bölü x, x eder. x bölü x, 1 eder. Şimdi payda ne kaldı? Payda 7ax kaldı b'yi saymıyoruz çünkü o 1 olacak şekilde sadeleşmişti, değil mi? Payda 7 çarpı, evet aynı ton yeşille yazayım, burada 7 çarpı a çarpı x var. Peki, payda da ne var? 6 çarpı 1 çarpı 1 var, yani sadece 6 var. Evet, aslında bizden istenilen şeyi yaptık ama eğer bu ifadenin, bu iki ifadenin çarpımı olmasını istiyorsak, bunun tanım kümesini daraltmak zorundayız. Buradaki değişkenleri daraltmak zorundayız. Çünkü buradaki ifade a ve x'lerle tanımlanmış. Bu, herhangi bir a ya da bir x değeri için tanımlanmış. Şimdi buraya hangi x'i veya a'yı koyarsanız koyun, burada bir değer bulacaksınız. Ama buradaki, bu herhangi bir a veya x değeri için tanımlanmamış. b'ler gitti ama o herhangi bir a veya x değeri için tanımlanmamıştı. Bu durumda a veya x sıfıra eşit olursa, buradaki ifade tanımsız olur. Aslında b sıfıra eşit olsaydı da bu ifade tanımsız olurdu yani neyse. Eğer bunun tamamen aynı ifade biçiminde olmasını istiyorsak, bunun bir fonksiyon olduğunu varsayalım. Eğer bu ifadenin buradaki ile aynı fonksiyon ifadesi olmasını istiyorsak, ikisinin de aynı tanım kümesine sahip olması gerekir. O yüzden buraya tanım kümesini yazıyorum. Eğer ikisinin aynı fonksiyona sahip olmasını istiyorsak, ikisi de aynı tanım kümesine sahip olmak zorunda. Ama eğer bunu önemsemiyorsanız, bu ifadeyi diğeriyle aynı tanım kümesine göre yazmak zorunda değilsiniz. Ama eğer bunun bir eşdeğer ifade olmasını istiyorsanız, bu ifadeyi daraltmak zorundasınız. Yani her iki durumda da tanım kümesini bu sayılar olacak şekilde daraltmanız gerek. Ve bu biraz farklı. Çünkü bu aslında iki tane değişken fonksiyon gibi. Yani burada a, b ve x sıfır dışında her şey olabilir. Bunu çarpımdan sonra elde ettiğimiz orijinal ifadeden anlıyoruz. Yani ikisinin de tanım kümesinin eşit olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü çoğu cebir dersinde bunu bu kadar ayrıntılı yapmanızı istemeyecekler. Sadece verilen ifadeyi sadeleştirin diyecekler, siz de sadeleştirip cevabı vereceksiniz. Ama eğer bunun aynı ifade olmasını istiyorsanız, aynı tanım kümesine sahip olmak zorundasınız.